İçinde yaşadığımız dönemin Herkese güven verdiği Kimsenin kimseye zarar vermediği Herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir dönem olmadığı Ne yazık ki apaçık ortadadır Hele ki konu iletişim, ikili ilişkilerse Güvensizlik has da olabiliyor Kimseye güvenmeme, aşırı şüpheci olma herkesin bizim hakkımızda kötü düşündüğü fikrine inanma, herkese kesin benden bir şey saklıyor şüphesiyle yaklaşma ve yaşama, daha pek çok düşüncenin yoğun olarak yaşandığı ruhsal duruma paranoya diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle paylaşacağım paranoya kişilik testinde tipik paranoid kişilik özellikleri yer almaktadır. Size soracağım sorulara son zamanlarınızı düşünerek samimi cevaplar vermenizi öneririm. Dolayısıyla vereceğiniz cevapların samimiyetine bağlı olarak daha gerçekçi sonuçlara ulaşabiliriz. Bu arada uzmanlar karmaşık bir seyri olan paranoyanın ciddi bir psikolojik hastalık olduğunu da söylüyorlar. Eminim şu an hiç sesiniz Kaygıyla fısıldamaya başladı bile. Acaba paranoya riskim var mı? Yok mu? Peki bu testi hazırlayan da paranoyak mı acaba? Ya paranoyak çıkarsam, kısmetim kapanır mı? diye kaygılar, düşünceler beyninizde fırtınalar estiriyor eminim. Bütün bu olasılıklara rağmen kendini test etmeyi ve gerçeklerle yüzleşmeye cesaretiniz var mı acaba? Eğer cevabınız evet ise o zaman hemen teste başlayalım. Ne dersiniz? Sevgili arkadaşlar ufak bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Dilerseniz teste başlarken cevaplarınızı not alabilirsiniz. Finalde değerlendirme de sizin için kolaylık olabilir. Evet. 10 sorudan oluşan paranoya testimizin ilk sorusuyla başlıyorum. 1. İnsanların bana zarar vermeye çalıştığından şüphelenirim. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla Testin ikinci sorusu İnsanlara kolay güvenmem beni kandıracaklarımdan şüphelenirim. Cevap şıklarımız aynı. A hiç B nadiren C bazen D sıklıkla. 3. sorumuz Yakınlarımın sadakatine ya da dostluklarına güvenmekte zorlanırım. A hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla Dördüncü sorumuz Yakınlarımla gizli bilgilerimi paylaşmakta zorlanırım. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla Beşinci sorumuz bana zarar verici ya da huzurumu bozucu davranışı olan kişileri asla affetmem. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla Evet testimizin ilk 5 sorusunu geride bıraktık. 6. soruda sıra. Başkalarının itibarımı ya da kariyerimi zedeleyici bir tavırda olduğunu hissederim. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla 7. Sorumuz itibarımı ya da kariyerimi zedeleyici olduğunu düşündüğüm bir tavır karşısında büyük öfke gösteririm. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. sıklıkla. 8. sorumuz Eşimin veya sevgilimin sadakatinden kuşkulanırım. A) hiç B) nadiren C) bazen D) sıklıkla. Geldik 9. soruya. İnsanların beni aşağılayıcı ya da değersizleştirici imalarda bulunduğundan kuşkulanırım. A hiç, B nadiren, C bazen, D sıklıkla. Geldik testimizin son sorusuna. Yakınlarımın telefon, bilgisayar ve çanta gibi şahsi eşyalarının içeriğini bilmek isterim. A. Hiç B. Nadiren C. Bazen D. Sıklıkla Evet sevgili arkadaşlar 10 sorudan oluşan paranoya testimizi bitirdik. Şimdi değerlendirme zamanı. Acaba paranoya riskiniz var mı yok mu? Meraklı bekliyorsunuz değil mi? Evet az önceki testte yer alan 10 sorudan en az 5'inde A ve B şıkkını işaretlediyseniz tipik paranoya semptomunuz yok demektir. Ancak yine bu 10 sorudan en az 5'inde C ve D şıkkını işaretlediyseniz yüksek olasılıkla paranoyanız var. Yani siz bir paranoyaksınız demektir. Teste katılan arkadaşlarıma önemli bir uyarıda bulmak istiyorum. Buradaki test tamamen bilgilendirme amaçlı olup, paranoya sorununuzun olup olmadığı hakkında sadece bir ön fikir verir. Kesinlikle tıbbi bir tanı koymaz ve tedavi amaçlı değildir. Ve asla bu amaçla kullanamaz. Unutmayın. Ancak kendinizde test sonuçlarına göre Paranoya şüphesi oluştuysa, ayırıcı tanı için mutlaka bir uzmandan yardım almanız öneririm. Güven içinde, sağlıklı ve kaygıdan uzak bir dünyada yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.